Bugün 28 Ağustos 2022 Pazar, Güneş günündeyiz. Başak Burcu'ndaki ay güne değişken ve pratik enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Özgür ve yaratıcı enerjilerle daha girişken ve cesur davranabiliriz. Günlük işlerde hızlı gelişmeler olabilir, pratik planlar yapabilir, ilginç fikirler üretebiliriz. Yeni kararlar alabilir, geleceğe yönelik hedeflerimize odaklanabiliriz. Bugün Aslan burcundaki Venüs'e ve Kova burcundaki Satürn arasındaki karşıt açı kesinleşecek. İlişki ve ortaklıklarımızda sorumluluklar öne çıkarken bazı kısıtlayıcı durumlar da oluşabilir. Güven ve sadakat konuları gündemde olabilir. Sevgi ilişkilerinde sorumluluklar ve kurallar ön planda olabilir. Temel ihtiyaçlar, kişisel konfor ve maddi alanlarda sınırlamalar ve yetersizlikler hissedebiliriz. Duygusal olarak kendimizi ifade etmekte daha zor olabilir. Akşam saatlerinde Başak burcundaki ay Balık burcundaki Neptün'le karşıt açı yapacak. Gece saatlerinde ruh halimiz daha hassas ve değişken olabilir. Beslenme ve uyku düzenimize dikkat etmekte fayda var. Ruh halimizi dengeleyecek sanatsal ve ruhsal faaliyetlere yönelebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.